Bu hoparlör özellikle içerisine konumlandırılmış olan 1800 mAh kapasiteye sahip batarya sayesinde tam 15 saat kesintisiz kullanım imkanına sahip. Tabi sesi orta seviyelerde dinlerseniz bu geçerli. Yok kardeşim ben full ses ile dinlemek istiyorum diyorsanız o zaman da 8 saatlik bir kullanım ömrüne sahip. Bluetooth hoparlör neredeyse 10 tane film izlemenize olanak tanıyor. Bluetooth 4.2 ile birlikte gelen hoparlör 10 metre uzaklıkta çalışma imkanına sahip. Özel tasarımı sayesinde TV ünitesinin yanında veya herhangi bir düz mekan üzerinde koyulduğunda sesi direk olarak net bir şekilde size iletiyor. Bataryası 4 saat gibi bir zaman diliminde doluyor. Ama buna karşılık kesintisiz 15 saat kullanım süresi vaat ediyor. Hemen konuyu toparlayayım. Bana kalırsa Bluetooth hoparlör ihtiyacınız varsa düşünmeden hemen gidin alın. Çünkü alternatif ürünlere göre çok kaliteli bir ses deneyimine sahip. Mevzu kendisini birçok alanda kanıtlamış bir marka olduğu için düşünmeden alabileceğiniz bir ürün. Ama